Oy korona korona çıktın dünya turuna oy korona korona çıktın dünya turuna bize gelsen ne yazar maske taktık burnuna bize gelsen ne yazar maske taktık burnuna virüs kaptım korona yaşar mıyım soruna uzaklarda yarim var ben ölürsem korona virüs yayacak mısın yaysan doyacak mısın bu kadar söz üstüne bize kıyacak mısın koronanın oyunu, göreceğiz boyunu ben de meşidim size Amerika oyunu da Amerika oyunu